Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayalım. Petrol Ofisi Sosyal Lig uygulamasında 13. haftaya girdik. 13. haftada kadromuzu kuralım hemen. Hemen önceki kadroyu siliyoruz. Dizilişimiz bu şekilde arkadaşlar. 3-4-3 şeklinde dizilişimizi yapıyoruz. Bu haftanın fikstürüne bakalım. Bu hafta Gençler Birliği 26 yazı kullanıyor, Suvar Spor, Kısım Kaşak, Şay Kuru Yüzey, Konya Spor, Aykın Zaman Yüzey Spor'un Kuru Gücük, Gönstrepe, Tanerbahçe, Zünar Zantre Futbol Kuru Yüzey, Kakaal Deniz, Spor, Medboy, Başak Şirin, Antalya Spor, Rabra Spor, Zantı Saray ve Beşiktaş, İstik Marmobil Yöntem Spor. Şimdi arkadaşlar, her zaman yaptığımız gibi yine 2-3 takım belirleyip, bu takımlar üzerinden ilk 10 şekillendireceğiz. Bu hafta Filtre'de aktığımızda hmm, Alanya'nın Beşiktaş'ın bir de Medipol Başakşehir'in ee, Rakiplerin oranla daha güçlü kuvvetli oldukları kadro açısından görülüyor O yüzden bu takımın üzerinden kadromuzu şekillendirelim İlk başta Alanya Spor'dan başlayalım seta belki fornette vazgeçilmez. Bu tasavadan bunu kimi kullanabiliriz? Bu plakaset ise. Bu yeni bir stüdyo, transpordan öyle ışık ışık yolu var. Kaybı yakalamamız açısından düşük fiyatta daha düşük fiyatlı puanı yük çek. Puanı bu Oyuncuları tercih edersek hmm, Üççemize göre iyi bir kadro oluşturabiliriz Yani uygun fiyata Bol puanlı bir transfer bulunu seçmemiz lazım Şimdi motosomide bu şekilde seçtik Başka alan yoran kimi seçerleriz Defansı seçelim bir tane Defansı, bu yüzden zahmetler bir de kaleci, marafla. Dörtten oyun seçim var zaten. Ama ispo yani Şimdi beşiktaştan seçelim. Beşiktaş kimin vardı? Çok ispo olduğunu. Ne evet. seçelim. Beşiktaştan. Evet. O vakitte bırakılmaz. Altı sade Ademle hiç efasta Caner Erkin. Yani Caner Erkin nasıl bir oyuncuysa gerek ortaları olsun, gerek bindirmeleri olsun. Bayağı bir iyi oynuyor son haftalarda. Skora katkısı çok fazla. Caner'in özellikle asitleriyle eee yani Caner'i mutlaka alın. Başka Beşiktaş'tan seçeceğimiz bir oyuncu var mı? Şu an için yeterli. Bir de Başakşehir'den seçeceğiz. Başakşehir kim oynuyordu? Hmm, Başakşehir, pardon hmm. İnkarı gibi sıkıydı, bu Başakşehir, ne Başakşehir, şaşırıyor mu? Sıfırı mı? Sıfırı mı? Sıfırı mı? Pancana çok önemli olduğu, ona astereziyon kaynağı, defansını kılışı, kılışı koyduk. İkametimiz bu şekilde. Kaptan siste olsun. Kaptan siste oldu. 14 euro kalan bütçemiz. Onlarla edekler oluşturacağız. şöyle yapalım. O olarak en yüksek Şu güzelim Şimdi takımlar değeri geldi başta Farnol'u koyalım Defansa Bütçesi düşük Şimdi Değeri düşük bir Gösterim var mesela Trabzon'da Orta saniye Yani Trabzon'dan üstünlüğün yolu Kusur soru var 10 puan olacak ben değil ben. Tutsörü seçelim, Foro ve Tutsörü seçelim, Foro ve kaldı, ben onunla esip yana seçelim. bu şekilde arkadaşlar. Petrolofiz Sosyalgip Uygulamasında 13. hafta Instagram'dır. Bu şekilde, umarım faydalı olmuştur. Puan, iyi bir puan verilir. En inşallah derece girersiniz. Video beğenmeyi bir, bir kanalımıza olmayı bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.